diyeceksiniz. Bu hafta ilk sorumuz majör depresyon hakkında gelmiş. Diyor ki majör depresyon hakkında bilgi verir misiniz? Çok genel bir soru ama ben vereyim. Aynı zamanda tanrı ölçülerinden de bahsedeceğim. O yüzden dsm 5i aldım. Oraya de gireyim. Depresyon psikiyatriğin en yaygın hastalıklarından birisidir. Ve halk arasında da en çok bilinen hastalıktır. Yani ismi de çoğu zaman depresyon yerine depresyon şeklinde de yanlışlıkla telaffuz edilebilir ama e, genellikle insanın neşesiz hissettiği içine kapandığı hayat enerjisinin azaldığı gelecekle ilgili olumsuz düşüncelere kapıldığı ve e, bir genel bir düşkünlük halinin hakim olduğu bir hastalık halidir insanın yaşama zevki ortadan kalkar bazen ölme isteği hatta onun da ötesine geçen intihar düşüncesi olabilir hastaların yüzde 60-70'inde intihar düşüncesi tabloya eşlik eder. Ee, önemli bir hastalık. Ee, çoğumuz bu hastalığı geçirmişizdir ee, veya en azından etrafımızda geçirenlere şahit olmuşuzdur. Çünkü insanların yaklaşık yüzde on ile yirmi beşi arasında e, bir sıklıkta e, görülür. Kadınlarda erkeklerin iki katı fazla gözükür. E, o yüzden o rakamı yirmi beşe kadar uzattım. Yüzde on on beş kadar da erkeklerde gözükür. Toplamda tüm insanların Yaklaşık %20'si, yani 5'te bir hayatı boyunca en az bir depresyon atağı geçirir. Depresyon sıradan bir şey değildir. Bir hastalıktır ve sonunda ölüm riski vardır. %15 intiharla ölme riski vardır depresyonda. Bu açıdan bakıldığında miyokard enfarktüsünün en az yarısı kadar ölümcül bir hastalıktır. Yani bir kişi kalp krizi geçirdiğinde nasıl onu ambulanslar koştur koştur acil servislere götürüyor ve hayatta tutmaya çalışıyor. İşte depresyona giren kişi de yüzde 15 yani o miyokard enfarktüsü geçiren kişinin yarısı kadar ölüm riskine sahiptir. Bizzat miyokard enfarktüsü geçirmekte olan yani EMY kalp krizi geçirmekte olan kişinin ölme riski yüzde 30-40'lar civarındadır. Bir psikiyatik hasta depresyondaysa onun ölme riski de yani intihar ederek ölme riski de yüzde %10 10-15'ler civarındadır. Dolayısıyla Depresyon hastasına saygı göstermemiz lazım. Depresyon hastasının tedavisine odaklanmamız gerek. Olmadık cümleler kurmak, bu geçer, sen hasta değilsin, ilaç kullanmana gerek yok, biliyorum sen halledersin, güçlüsün falan gibi cümlelerin bu hastalara hiçbir yararı yoktur. Bu bir hastalıktır ve ancak tedaviyle geçer. Kendi başına geçtiği de gözükür ama bu kendi başına iyileşen yaralar kadar tehlikeli bir durumdur. Yani bir yeriniz çok ciddi bir yaralansa oraya pansuman yapmadan kendi halinde iyileşmeye bırakıyor muyuz? Veya birileri doktor gelip şöyle sıvazlayıp kendi başına geçer biliyor mu bize? Ee, ama komşularımız, akrabalarımız depresyondaki hastaya böyle saçma cümleler kurabiliyorlar. Ya sen bunu halledersin, tedaviye gerek yok. O hasta ertesi gün gidip intihar ediyor ve ölüyor. Acaba bu cümleyi söyleyen, saçmalayan kişi nasıl bir zihin yapısına sahip? Nasıl bir bilgisizlik ve cehalet düzeyine sahip ki depresyon gibi tehlikeli bir hastalığı geçer geçer diyerek geçiştirmeye çalışıyor. Gerçekten oldukça aptalca bir tutum. Bunu bilmek, öğrenmek ve etrafımıza öğretmek zorundayız. Aksi takdirde birilerimiz depresyondan ölüp gidebilir. %15 intihar riski gazoz kapağı değildir. Çok ciddi anlamda tıbbi bir risktir insanlık için büyük bir risktir. Üstelik de insanların yüzde yirmisi bu hastalıkla e, hayatı boyunca en az bir kez karşılaşacakken bu riski hiç görmezden gelmek, hafife almak e, çok aptalca bir yaklaşım olacaktır. Dolayısıyla depresyonun tedavisine odaklanmamız gerekiyor. Depresyon nedir? Daha önce konuştuk. Belirtileri saydım. Şimdi isterseniz resmi kitabımızdan, DSM-5'ten veya ICD-10'dan ben şimdi DSM-5'e bakarak aktarıyorum. Depresyonun belirtilerini size sayayım ki siz de hayatınızda bu belirtiler varsa uyanık olun ve tedaviye başvurun. Evet. Aynı iki haftalık dönem boyunca aşağıdaki belirtilerden beşi ya da daha çoğu bulunmuştur. Ve önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olmuştur. Bu belirtilerden en az biri ya çökkün duygu durum ya da ilgisini yitirme ya da zevk almamadır. Yani ya ruh haliniz çökkün, nasılsınız, kötü hissediyorsunuz ya da hayattan zevk almıyorsunuz. Ya bunu siz söylüyorsunuz ya da çevre zaten davranışlarınızdan seziyor. Bir, şu hangi dokuz belirti var? Bunların beşi olacak, dokuzun beşi. Şimdi bu belirtileri sayıyorum. Çökkün duygu durum. Neredeyse her gün günün büyük bir bölümünde bulunur ve bu durum ya kişinin... Kendisi bildirir, üzüntülüdür, kendini boşlukta hisseder ya da umutsuzdur. Ya da bu durumu başkaları tarafından gözlenir. Yani ağlamaklı gözükür. Vesaire. İkincisi, bütün ya da neredeyse bütün etkinliklere karşı ilgide belirgin azalma ya da bunlardan zevk almama durumu. Neredeyse her gün günün büyük bir bölümünde bulunur. Kilo vermeye çalışmıyorken, yani diyet yapmıyorken çok kilo verme ya da kilo alma. Bu da önemli bir şey. Başka bir şey neredeyse her gün uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma. Yani depresyonda sadece uykusuzluk değil, fazla uyku da, atipik depresyon dediğimiz tabloda fazla uyku da önemlidir. Neredeyse her gün ajitasyon, psikodevinsel kışkırma diye geçiyor. Yani aşırı öfkeli ve gergin bir halde bulunma ya da yavaşlama, tersine aşırı donuklaşma ve kıprayamaz hale gelme. Bu duyguların olması. Başka bir belirti, neredeyse her gün bitkinlik ya da içsel gücün kalmaması, yani enerji düşüklüğü, böyle kıprayacak halin kalmaması. Neredeyse her gün değersizlik ya da aşırı ya da uygunsuz suçluluk duyguları. Bu da hastalarda sık rastladığımız bir tablo. İşte mali kayıplar vesaire olmuştur. Bundan dolayı kendini aşırı suçlamaktadır. Yani özellikle böyle yaşlı depresyonlarında erkek hastalarda daha sık gördüğümüz bir şey falanca zaman filanca iş yapmıştık. O zaman böyle yapmıştım. Şimdi suçlu benim veya işte hata bendeydi benim yüzümden şu kadar kişinin başına bu işler geldi gibi bazen gerçekçi olmayan tuhaf ayrıntılar üzerinde kendini Suçlama. E, neredeyse her gün düşünmekte ya da odaklanmakta güçlük çekme ya da kararsızlık yaşama. Yani bir türlü bir karar verip hayatta uygulamaya geçirememe. Yoğun kaygı nedeniyle de karar verememe. Yine depresyonda gördüğümüz belirtilerden bir birisi. Diğeri, başından beri işaret ettiğim intihar düşüncesi. Yineleyici ölüm düşünceleri. Sadece ölüm korkusu değil... Özel eylem tasarlamaksızın yineleyici kendini öldürme intihar düşünceleri ya da kendini öldürme girişimi ya da kendini öldürmek üzere özel bir eylem tasarlama. %60-70 intihar düşünceleri bu hastalıkta olur depresyonda. Dolayısıyla depresyon öyle bir üzüntü hali filan, biraz mutsuzluk, huzursuzluk filan böyle bir şey değildir. Ciddi bir hastalıktır. Lütfen o ciddiyetle yaklaşın yakınlarınızda veya sizde varsa. ...hastanın tedaviye ulaşmasını sağlayın. Depresyonlar tedavi edilebilir hastalıklardır. Yeter ki zamanında hekime ulaşılsın. Doğru tedaviler uygulansın. E, bu yapılmadığında kişilerin ölüm riski dahil... ...çok ciddi sağlık riskleriyle karşılaştığını bilmek lazım. Yani depresyonu tedavi edilmemiş insanlar... ...herkesten en az 10 sene daha kısa yaşamaktadırlar. Kalpten, şekerden vesaire ölüp gitmektedirler. Yani başka hastalıkları vardır... O başka hastalıklar da onları daha erken öldürür eğer depresyon varsa. Dolayısıyla e, tedaviyi düzgün sürdürmek lazım. Bugün için depresyon tedavisinin süresiyle de ilgili birkaç şey söyleyerek bitireyim. Bir kere ilk hata geçiren hastaların bir yıl kadar tedavi görmesi gerekir. Kitaplarda, dergilerde 6 ay yazdığına bakmayın. Doz titrasyonu yapılıp belli bir doza kavuşuncaya kadar bir süre zaten geçer. Sonra etkin doza ulaşınca en az 6 daha iyi bir hali sağlandıktan sonra yavaş yavaş doz azaltılır ve kesilir. Böyle baktığınızda en az 1 yıl müddetle ilaç kullanmak gerekecektir. Eğer hastalık ikinci kez tekrarlamışsa 2 yıl ilaç kullanılır. Eğer üçüncü kez tekrarlamışsa 2 ila 5 yıl arasındaki bir müddetle kullanması veya ömür boyu müddetle kullanması söylenir. Dördüncü kezse artık hiçbir psikiyatrist için bir fark kalmamıştır. Hastanın ömür boyu Yanıt ver, veren bir tedavi ile ilaç kullanması önerilir. Dolayısıyla e, karmaşık bir konu değildir depresyon tedavisi psikiyatristler için. Yeter ki siz hekimlere ulaşın ve tedavinizi alın. Ama hastalar açısından sürekli, efendim e, ömür boyu ilaç mı kullanacağız, işte şu yanıtkiler olursa ne olur, e, bıraksam olmuyor mu, bunu ben kendim halletsem vesaire gibi, e, tedavinin gerçekliğiyle uyuşmayan, kaygıya dayalı, gerçekçi olmayan ve teknik bir tedbire dayanmayan saçma düşünceler nedeniyle hastaların tedavisi ortada kalır. Bizim yaptığımız bir araştırmaya göre, psikiyatri poliklinine başvuran iki hastadan biri e, bir dahaki sefer geldiğinde veya gelmediğinde anlaşılmaktadır ki ilaçlarını kullanmamaktadır. Yani böyle kaç hastalık var? İki hastadan biri tedavisine hiç başlamıyor bile. Bu çok tehlikeli bir şey ee, söylüyorum. %15 intihar riski olan bir hastalık için çok ağır bir riski üstleniyoruz. Dikkatli olalım. Hekimlerimizin söylediği, öncelikle hekimlerimize ulaşalım. Hekimlerimizin söylediği tedbirlere de uyalım. Başka bir soru. Eriş